Selamlar arkadaşlar, mühürler ve dengelere hoş geldiniz. Bu kanalımızın şu anda ismi değiştikten sonrasındaki ilk VR videosu olmuş olacak arkadaşlar. O yüzden biraz heyecanlıyım. <gülüyor> Oyunumuzun ismi Ultimax. Bu mekalara binip böyle bildim bir sağ genişliğinde bir alanda abi oynuyoruz. Birazdan göstereceğim size oyunu. Ya bu oyunun aslında bir benzeri vardı. Ismi şu anda aklıma gelmiyor. Videoda üstte işte yazacağım editlerken arkadaşlar. Muhtemelen şu anda sizler görüyorsunuzdur. Ya bu oyunun VR versiyonu. Biraz daha az hareket kapasitesine sahip ama oynaması gerçekten çok keyifli. Ben size bugün bunu oynarken arkadaşlar oyunu e, botlara karşı oynayarak göstereceğim. Çünkü benim şu anda girdiğim saatte e, oyunun oyuncusu olmuyor. Yani sabahtan çekiyorum videoyu biraz. Akşama doğru girerseniz daha çok oyuncusu oluyor eşleşiyorsunuz. Ben birkaç defa denedim eşleştim. Ancak sabahları maalesef eşleşmiş. Çok da mümkün olmuyor. Bunun dışında arkadaşlar oyun Steam üzerinden bedava. Büyük bir ihtimalle Quest'te de e, vardır. Oradan da bedava bir şekilde ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi oyuna giriyoruz. Oyunun bu arada kontrolleri gayet basit. yumruklarımızı fırlatıyoruz tetiklerle. Ve elimizi sağ sol yaparak onları yönlendiriyoruz arkadaşlar. Ready ready. Onun dışında özel kabiliyetlerin çıktıkları alanlar var. Buralarda hep deşatarak geziyoruz. Diğer türlü gezinmiyor. O kabiliyetleri alırsak düşmana da hasar verebiliyoruz. Vaa wow, ne kadar hızlı başladı adam. Lan dur el gel hadi. Elinizi fırlattığınızda bir de gelme süresi var. Gördüğünüz üzere. Ah oh be! ortadaki deliğe soktuğunuzda bu arada arkadaşlar havada duran daha fazla puan alıyorsunuz aaah gelin yumruklar aa biliyorum berbat oynuyorum boylarda çok bir yeteneğim yok gelin yumruklar hadi Aa hadi gel tekrar. Ya ah be benden hızlı davrandılar. Yumruk verdi git git Tamam güzel kurtardık gibi. Aa no no no no. Bir kişi daha kalede bekliyor. Ah. Yuvarda bir oyuncuyla aynı karede bulunamıyorsunuz. Çok merak ettim diğer oyuncuya vurabilir muyum? Kendi kaleme doğru göndermediysem topu süper bu arada. Ah be. Aa hadi git git git git gel gel gel gel gel gel. Aaa! Kendi kaleme doğru şutladım Oraya girmiyordur umarım. Zeus! Ya bu arada botlar iyi oynuyormuş arkadaşlar. Ben bu oyunu online de oynadım. Yani şöyle söyleyeyim. Benim takımımdakiler botlardan çok daha kötü oynuyorlardı. Yani ben de bu arada bot kadar iyi oynamıyordum. Neyse. Ya! Tamam anı bekle işte! Yaa <gülüyor> ya, öff ya Ya aptal bot nasıl gol atabiliyom Neyse neyse neyse bu moralim bol kıyacak Hadi gel yumruk Bu arada neredeyse kaleye gönderiyordum ha Ah vurduk neyse ki çok sekmedi Bu iyi olmadı. geri git. 10, 9, ya 10, hayır ya. Hayır 10, ya. 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Vallahi haksızlık ya. inanılır gibi değil abi. Botlara karşıya inirdim. Ama oyun zor arkadaşlar. Benim en takımdaki botlar kötü. <gülüyor> evet evet. Buradan şöyle bir el daha oynayıp bir kere daha denemeye değer, kazanıp kazanamayacağımızı görmek. Bence değer abiler. 3, 2, 1... Kaleci beni şey yapmış ya. Aa, yumruklardan biri isabet etsin. Evet, vurduk, vurduk. O da güzel. oh be! Üsttekine... Ah. ya <gülüyor> Bu arada Ali şey o adamların kalesindeki mod koca yemek için bildiğin abi durdu yani sabit Ah random bir yerden filmdum Hayır ya hayır, hayır ya. Bota üst üste iki defa yenilmek istemiyorum arkadaşlar. Bu cidden koyabilirim. Ah, ah, ah. Hadi gel yumruk. Şu patlatacağım. Aaa yapamadım. Aaa! Kendi kaleme doğru gönderdim. Aaa! Ya yumruğum gelmedi bu arada gönderemedim abiler. Üf, kendi kaleme de gönderiyordum bir tane neyse. Göndermediğim için mutluyum. Ya hayır hayır hayır. Aa. Bu arada onu anmalıyım. Adamı vurdum ölmedi. Herhalde biraz daha dayanıklı bir mekka. Abi nolur o benim kaleme gitmiş olmasın. Ah adama atacaktım. Ya oyunda beni bayağı online girdiğimde adamlar pataklıyorlardı ya şey normal e, bu yumruklarla da. Bunlar da buraya eminim ama denk getirmesi çok zor. Baksana çok hareketli oynuyoruz. Ha ah, bu sefer yok ettim. Şimdi o buraya gelecek. Ah, Iska. Aa hayır hayır hayır hayır. hayır. Ya çok bekleyinç olmuyor arkadaşlar biliyor musunuz? 10, 9, ha. 8, 7, 8, 6, 7. Hadi hadi kazanıyoruz. 3, 2, 1. Aaaa! Yönlendirmesi cidden alışmak lazım zor yani. Orada adama da oh! Son anda ha Patlama oldu maç için. Team Anlık şu random boyu attık dedim. Yani bir botlar yendi bir biz yendik. Bence bu iş tatlıya bağlandı arkadaşlar. Sizi bilmiyorum ama benim, benim açımdan öyle. Tatlıya bağlanmış bir durumda. Böyle kısa bir e, oyun. Pedava bir VR oyunu. Sanal gerçeklik oyunu arkadaşlar. Bunu size göstermeyi istedim. Umarım sizler için de keyifli geçmiştir. Şöyle live diyelim. Öyleyse arkadaşlar bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Şu DMK sizlere selamlar söylüyor. Bu arada sizler de bu oyun hakkında düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.